La la la la la la şeker, şekerli çocuk şeker. Şeker gibi çocuk var. La. La. Küçük hanım, şeker almak ister misiniz? Evet. Şeker gibi çocuklara şekerlerim var benim. Rengar şekerler, burr efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? 5 lira Hangisi? 5 lira bu Bu mu? Evet Bu 5 lira ama sana 10 lira Tamam, çantam çanta nerede? Çanta nerede? Çantam nerede? Nerede olabilir çantam? <gülüyor> bu mu acaba? İyi Küçük hanıma Evet, bir klozet şekeri istiyor kendileri Burada ne güzel şekerler olmuş böyle 3 lira 5 lira 3 lira 5 lira Haydi vatandaş gel gel Şeker gibi çocuklara şekerlerim var tamam. yeterli mi o para? Evet, evet. Sanki evet. az verdin gibi Boş ver ya <gülüyor> Kız senin baban fakir mi? Evet Beni kandırıyor Niye fakirmiş fikrede katlama mı Geçiniyor senin baban? Evet Versen 10 lira 50 lira Evet çok maaş alıyor, çok çok! Sen, sen de çok pintiymişsin misin ya? Pinti misin acaba? O ney Masal? Klozet şeker mi? Evet. Arkadaşlar Masal şekerciden klozet şeker aldı. Masal sonuyor? sonuyor. Şekerciye ver bakalım, açabilecek mi? Yani şimdi bunlardan sadece bir tanesini alıyorsun. Evet. Benim daha çok şeker satmam lazım. Daha çok para kazanmam lazım. Bak buradaki bebek için. Sen şimdi bunların hepsini al. Babanı batır, beni de zengin yap. Yok. Ya bugün ama 1 lira verdin sen bana. Bir Şekerliğin tane de kardeşin var. için almasam? Şekerlerim evet. var. En güzel şekerler bende şekercik. Evet. Rengarenk şekerler. Parasını verdin mi? Peki tamam. Bu 3 lira. Ama evet. sana 5 lira. Çünkü senin baban çok zengin. Zengin mi? Evet. Hadi bakalım. Treker'in de parasını ver kızım. 35 liraya. 35 lira daha versin abla ya. Hadi ver ya. Treker'in wow, de parasını ver. Vay! Ellerim titrendi bu kadar parayı bir arada görücü. Cüzdanım var. Cüzdanım var ya, cüzdanım şu an benim böyle. Oyun halesi açıp çantamın içinde düşecek. Çok para kazandım, çok. Klozet şekeri sattık, pizzayı sattık. Bu müşteriye daha çok şeyler satmam lazım benim. Evet, küçüğüm. Çocuk ya da büyük ol, hariboyla mutlu ol. Ne dersin? Başım döndü mü? Yok. 5 lira daha isterim. Tamam. Bu şekerler rengarenk, rengarenk, rengarenk. Hepsi birbirinden güzel. Rengarenk, rengarenk. Şeker, şeker, şeker, şeker. Bütün parasını alıyorum şu anda. Rengarenk şekerler. Hepsi güzel. Petito enerji veriyor. O, o, o, petito hareket başlıyor. Onu da mı aldın? Evet. Wow, babası çıldıracak. Çıldıracak. Döndürenler, şekerlerim var benim. Bunları da mı istiyorsun. O zaman fıstık fıstık oh, o, sensin fıstık oh, Ah bize lazım o. Oh, çikolatalı kek, kek, kek, kek. Hepsi diye, hepsi, O zaman ben bu şantoya alıyorum. Babana çok selam söyle. Haydi. Hasan şekerci nereye gitti? Oraya. Parasını verdin mi? Evet. Şekerci şekerlerim var. Siz de bu güzel şekerlerden almak istemez misiniz? Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.